Arkadaşlar, balkonda kavun yetiştirdik. Daha doğrusu yetiştirmedik de. Hani yemek artıklarından attığımız çeyrekler işe yaramış. Bir kavunumuz yetişmiş, bir karpuzumuz yetişmiş. Karpuzu da birazdan göstereceğim. Videoyu bir ayrıntı göstermek için çekiyorum. Şimdi önce minik kavunun kavunu göstereyim size. Bir tane şurada var. Şöyle göstereyim. bir tane de şurada var. Ama benim söyleyeceğim derim şöyle kavun yetişti, karpuz yetişti veya kabak yetişti şöyle eğer ucunda filizlenmeye devam ediyorsa bunları koparın arkadaşlar. Çünkü bunları kopardığınız zaman bütün kuvvetini kavuna verecek. Yani yetişe her neyse kavun olursa, işte karpuz olursa veya kabak olursa şöyle şurada bir de karpuzumuz var. Çünkü eğer bunları kesmezseniz o zaman bütün kuvvetini uzamaya veriyor. Ve kavun, karpuz her neyse küçük olur. Şöyle karpuzumu da göstereyim size. Artık onu da keseceğiz. Kesme durumuna gelmiş. Bunu da aynı şekilde filizlerini kesti ki fazla kuvvet alsın diye kuvvetini karpuza versin.